Merhaba sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar aralık 2022 yorumlarına hoş geldiniz sevgili kova burçları aralık ayıyla beraber koca bir seneyi artık geride bıraktık 2022 senesi sizin için gerçekten milat niteliğinde oldu birçok kova burcu bu süreçte taşındı yer değiştirdi aile büyükleriyle alakalı sorunlar yaşadı bununla beraber evlenenler ayrılanlar e, konfor alanında artık bir takım değişime gitmek zorunda olanlar hayli çoğunluktaydı. Tabi satürn sizin burcunuzdayken aslında olaylara biraz daha makul yaklaşmak, biraz daha olgun yaklaşmak becerisini de elde ettiniz bu süreçte. Belki daha öncesinde çok daha sert tepkiler vereceğiniz süreçleri artık büyük bir sükunetle Kabul ede geçmeye başladınız. E artık zaten yavaş yavaş 2023 senesi itibariyle Satürn yakanızı bırakıyor arkadaşlar. Nefes almaya başlayacaksınız. Brüto burcunuza geçecek büyük bir dönüşüm sürecini artık başlatacak arkadaşlar. Evet, 2022 senesinde neler yaşadınız yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. 2023 yorumları zaten kanalda eğer izlemediyseniz daha evvel oynatma listelerinden tıklayabilirsiniz arkadaşlar. 2022'nin raporunu yapacağımız veya 2023'e dair tiyolar vereceğimiz ne tarz videolar gelsin yorumlarda paylaşırsanız yine çok sevinirim. Aynı zamanda kanala henüz abone olmayan arkadaşlar varsa... Alma verme dengesini sağlamak adına kanala abone olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, beğenip paylaşabilirsiniz. Yine aşağıda katıl ve teşekkürler butonundan kanala destek olmak isteyenler desteklerini sağlayabilirler. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar ve hemen Aralık ayı yorumlarına geçiyorum. 1 Aralık tarihinde Venüs Mars karşıtlığı var. Venüs 18 derece Yay burcunda, Mars 18 derece İkizler burcunda. Biliyorsunuz Mars uzunca bir süredir İkizler burcunda arkadaşlar. Ta ki Mart 2023'e kadar da devam edecek. Ancak geçtiğimiz aylarda Mars retrosu başladı. Ve sizin 5. evinizde retro harekete geçen Mars özellikle aşk hayatınız, çocuklarınız, e, eğlence anlayışınız, e, sizi mutlu eden, sizi heyecanlandıran konularla ilgili bir geri dönüş süreci yaşattı. Yani bu süreçte daha keyifsiz hissediyor olabilirsiniz. Romantizm, aşk duygularını çok fazla hissedemiyor olabilirsiniz. Çocuklarınızla alakalı problemlerle uğraşmak zorunda kalıyor olabilirsiniz. Geçmişte aldığınız risklerle alakalı aslında... Bu dönemde biraz sınav veriyor olabilirsiniz. Şimdi ise 5. ve 11. ev hattında bu gerilim oluşuyor arkadaşlar. Özellikle aşk hayatınızla alakalı ufak çaplı bir gerilim ortaya çıkabilir. Bununla beraber yatırımlarınız, kazançlarınız, tüketiminiz, lüks tüketiminiz olduysa yani geçmişte gelirleriniz ne kadar düzenli bir şekilde aksa da bununla alakalı bir çözüm yolu bulamama hali olabilir. Dolayısıyla dürtüsel harcamalar, dürtüsel kararlar, çocuklarla belki tartışmalar, bununla beraber tabii kendi yeteneklerinizi ortaya çıkarabilmek adına hangi yoldan ilerleyeceğinize net bir şekilde karar verememek ve bu karar verememe halinin getirmiş olduğu gerginlik. Aralık ayının başlangıcında biraz aktif gibi gözüküyor. 2 Aralık tarihinde Merkür-Neptün karesi var. Merkür 22 derece yay burcunda ve Neptün 22 derece balık burcunda. Özellikle bu dereceleri unutmayalım çünkü ayın ilk yarısı tamamen bu dereceler bandında ilerliyor. Burada Neptün ikinci evinizde aslında ay boyunca. E, parasal konular, kaynaklarınız, kendinize vermiş olduğunuz değer, kazançlarınız, hayallerinizle alakalı bazı farkındalıklar yaşatacak. Özellikle kariyer gelirleriniz ve harcamalarınız arasında bir dengesizlik varsa bununla yüzleşebilirsiniz. Bununla beraber hayalleriniz nerede? Siz şu an neredesiniz? Hayallerinize ne kadar yaklaştınız? Kendinizi ne kadar kandırıyorsunuz? Kendi varlığınızı, benliğinizi ortaya ne derece koyabiliyorsunuz? Bunlarla ilgili de e, bir takım sınavlar ortaya çıkacaktır. 4 Aralık tarihinde de Venüs Neptün karesi var. Yine aynı derecelerde 22 yay, 22 derece balık da meydana geliyor. Burada özellikle arkadaş çevreniz, sosyal çevreniz, bununla beraber tabii büyük hayalleriniz, büyük hedefleriniz, kazançlarınız, büyük planlarınızla alakalı potansiyelinize... Güvenip güvenmediğiniz veya gerçekten çok büyük hayaller kuruyor ancak bunu tek başınıza halledemeyeceğinizi düşünüyorsanız bunlarla alakalı aslında olaylara biraz daha gerçekçi bakabilmek, olayları daha stabil bir şekilde değerlendirebilmek önemli olacaktır. 6 Aralık tarihine geldiğimizde merkür jüpiter karesi var. 29 derece yay ve 29 derece balık burcunda meydana gelecek. Tabii özellikle bu 29 derece artık bir şeyin, bir konunun tamamen kapanması gerektiğini bizlere vurgulamaktan. Yine 11. ev ve 2. ev parasal konular noktasında veya kendinize verdiğiniz değer, kazançlarınız, harcamalarınız, hayatın neresinde durduğunuz, aslında hayatta nasıl var olduğunuzla ilgili. Artık bir şeyler fark etmeniz gerekiyor. Bugüne kadar büyük büyük cümleler etmiş olabilirsiniz. Ben yaparım, ben hallederim, ben bu işin altından kalkarım, ben bu hayalimi gerçekleştiririm. Ama günün sonunda kendinizi yetersiz, değersiz hissettiğiniz bir noktaya gelmiş olabilirsiniz. İşte bu kendi değerinizi yeniden keşfedip gücü elinize aldıktan sonra gerçekçi hayaller kurup çok da yüksekten uçmadan, çok da karamsar olmadan ortalama bir seyirde ilerlemeniz önemli olacaktır. 8 Aralık tarihine geldiğimizde Hekizler Burcu'nda bir dolunay var. 16 derece İkizler Burcu'nda meydana gelecek arkadaşlar. Önemli bir dolunay çünkü e, Mars'la da kavuşunda. Sizin 5. evinizde meydana geliyor ve dolunay haritasına baktığımız zaman MC noktasını ve dip noktasını da bu kareye eşlik ettiğini görüyoruz. 5. ev 11. ev bandında e, bir e, dolunay meydana gelecek arkadaşlar. Burada özellikle Birçok e, kova burcunun eski aşkları gündeme gelebilir. Bu eski aşk yeniden küllenebilir veya hani sürünceme de giden bir ilişki durumunuz varsa artık tam anlamıyla bırakmanız da gerekebilir arkadaşlar. İlişki hayatınızı. E, flörtlerinizi düzenlemeniz gerekiyor bu noktada ve aynı zamanda kendi projeleriniz, kendi hayalleriniz, hedefleriniz noktasında da gerçekçi olabilmeniz gerekiyor. Satürn burada burcunuzdan destek atacak aslında 5. evinize. Yani evet bir şansınız var, bir fırsatınız var. Belki geçmişte kaçırdığınız bir şans veya fırsat ama bu defa olayı bütün yönleriyle ele alıp ciddi bir şekilde bu yola girmeniz gerekiyor. Bu bir ilişki olabilir. Bu bir çocuk sahibi olmaya yönelik karar olabilir. Bu bir projeyi gerçekleştirme olabilir ama uzun vadede sonuçlarını verecek ve aslında sizin uzun zamandır zihninizi meşgul eden bir konu. Tabi burada Ay-Mars kavuşumu 5. evde hani aniden bir özgüven patlaması yaşamanıza da sebebiyet verebilir. Ben yaparım. Ben bu işin altından kalkabilirim gibi. Hayır. Yavaş ve emin adımlarla Artık bir şey kapatıp yeni bir yola doğru gidiyorsunuz. Yani e, uzun vadede süreci yönetebilmeniz ve yukarıdan bakabilmeniz gerekiyor. Gözlemci pozisyonunda olmanız gerekiyor ki uzun vadede elde edeceğiniz menfaati kestirebilirsiniz. Aksi halde hemen sonuç almak veya hemen bir şeye girişmek veya hemen vazgeçmek biraz e, zorlayacaktır bu dolunay açısından bakıldığında. Evet dolunay öncesinde Merkür oğlak Burcu'na geçiyor. Akabinde 10 Aralık tarihinde Venüs doğu olarak burcuna geçiyor. 12. burguları yavaş yavaş yoğunlaşmaya başlıyor. Biraz daha kendi içinize kapanıp durum değerlendirmesi yapıp e, ne yaptık, neredeydik, ne aldık, ne verdik gibi bir hesap ve e, aslında muhakeme sürecine gireceksiniz. Burada tabi gizli konular, zihninizi meşgul eden meseleler, sizden saklananlar, e, gizli hisleriniz, duygularınız, sizi kendi kendinize mutlu eden şeylere yönelik aslında bir inziva sürecine yavaş yavaş girebilirsiniz. Yılbaşı öncesi şöyle bir Yolunma süreci size çok iyi gelecektir. Sevgili kova burçları zaten çok zor bir yıl geçirdiniz ve ciddi anlamda yordu sizi. Evet 9 Aralık'ta Venüs Jüpiter karesi yine benzer aksı tetikliyor. Burada dediğim gibi parasal konular ve hayatın neresinde durduğunuza dair artık eski vizyonlarla eski adımlarla ilerleyemeyeceksiniz. Bir şeyleri kırıp döküp yeniden inşa etmeniz gerekiyor. Bunun vurguları aşırı imsarlık veya aşırı neme lazımcılık sizi biraz zorlayabilir. O yüzden temkinli olmakta fayda olacaktır. 14 Aralık tarihine geldiğimizde Güneş-Neptün karesi var. Güneş 22 derece yay ve Neptün 22 derece balık burcunda. İşte videonun başında bahsetmiş olduğum bu 22 derece yay ve 22 derece balık bandı. Burada artık parasal konular, arkadaşlıklar, hayaller, umutlar... Kendinize vermiş olduğunuz değer noktasında bugüne kadar kendinizi kandırdığınız ne varsa artık gözler önüne çıkacak arkadaşlar. Yani ayın başından beri çok algılayamadıysak kafamız karıştıysa tam olarak idrak edemediysek de güneş bu alanı artık aydınlatacak ve biraz yüzleşmelerde yaşanacaktır. Bu bağlamda bakıldığı zaman tabi özellikle derecelerde tetiklenmeli. Burada doğum haritalarınızın farklılıkları önem arz etmekte. 18 Aralık tarihine geldiğimizde Merkür-Uranüs üçgeni var. Çok güzel bir açı. Aslında bu ayın en güzel açısı gibi bir şey. 15 derece Oğlak ve 15 derece Boğa burcunda meydana geliyor. Yani 4. eviniz ve 12. eviniz. Uzun zamandır kafanıza takılan, geçmişte kalan ailevi bir mesele olabilir arkadaşlar. İşte bir ev arıyorum, taşınmak istiyorum, ev sahibimle sorun yaşıyorum, işte e, kiralarım yükseldi, e, bana uygun bir ev arayışı içerisindeyim, bir mucize olsa diyenleriniz varsa bu mucize olabilir bir çoğunuz için. Yatırım yapabilirsiniz, ev alabilirsiniz, aile büyüklerinden destek görebilirsiniz. Geçmişinizle alakalı kurduğunuz o sıkıntılar, o zorlayıcı alandan artık sizi çıkaracak ani bir gelişme yaşanabilir arkadaşlar. İnşallah çok güzel haberlerinizi alırım. 20 Aralık tarihine geldiğimizde 2023'ün genel mottosunu belirleyen Jüpiter transiti başlıyor. Jüpiter koç burcunda artık tamamen ilerleyecek ve Jüpiter balık burcuna bir daha arkadaşlar 12 sene sonra gelecek. Artık Jüpiter balıktan alacaklarımızı aldık. Heybemize koyduk veya alamadık. Her neyse e, koç burcu alanına doğru ilerleyeceğiz. Tabii yükselenize güzel bir açı yapacak. Burada Özellikle çok güzel tanışmalar, çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar, eğitimler, belki bir için araç alımı, satımı gibi alanlar. Daha sosyalleşeceğiniz, daha aktif olacağınız, kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz, olaylara daha geniş bir perspektiften bakıp hoşgörüyle yaklaşacağınız bir yıl. Özellikle 2023'ün ilk yarısında bunu yoğun bir şekilde hissedeceğiz. Dediğim gibi zaten 2023 yorumlarında bahsettim. Mutlaka oynatma listelerinden açın dinleyin. Ee, rahatlamaya başlıyorsunuz sevgili kovalar kısacası geçtiğimiz yıllara nazaran tabi bu bir aylık yorum ama 2023-2022'den zor olmayacak sizin için. Bunun müjdesini verebilirim. Evet 22 Aralık tarihinde güneş doğalak burcuna geçiyor. Biraz içinize kapanıyorsunuz. Biraz artık kendi dünyanıza çekilmek istiyorsunuz. Bunun için oldukça uygun bir süreç. Ee, şöyle bir 2022'nin değerlendirmesini yapabilirsiniz. Zamansal olarak da sonra çok uygun bir süreçten bahsediyoruz. Geri çekilin, seyirde kalın, olayları izleyin. Kendi reaksiyonlarınızı, tepkilerinizi kontrol edin. Bakın bakalım nereden nereye gelmişsiniz. 23 Aralık tarihine geldiğimizde ise Oğlak Burcu'nun 1 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek arkadaşlar. E, bu yeni ay e, Jüpiter'le kare görünüm yapıyor ve haritasına baktığım zaman MC ile kavuştuğunu görüyorum. Vertex'inde buraya bir kare görünümü var Seres birlikte. Şimdi kadarsal bir yeni aydan bahsediyoruz. Artık bir şeyleri başlatıyoruz. 12. ev alanında yaşadığınız için siz bu yeni ayı 3. evden de kare görünüm aldığınız için bir konuda karar alıyorsunuz sevgili kova burçları ancak bu kararı aldığınızdan henüz kimsenin haberi yok aslında bu kararı almaya sistem sizi zorluyor çünkü bu bağlamda baktığımız zaman özellikle Uzaklara gitmek, artık yeni bir vizyon kazanmak, yeni bir bakış açısı içinde olmak, belki birçoğunuz için eğitim almak, belki birçoğunuz için artık ait olduğu çevreden uzaklaşmaya karar vermek gibi kendinizi daha çok geliştireceğiniz, yetiştireceğiniz ama olaylara karşı bakış açınızı değiştirecek yeni manevi öğretiler de benimseyeceğiniz bir yeni ay olacak. Ama bu yeni aydaki almış olduğunuz kararlar çok içsel, çok sezgisel olacaktır. Ve kimseye de hem henüz filiz vermeden bahsetmek veya işte bunları aktarmak ihtiyacı hissetmeyeceksiniz. Biraz kendi içinizde büyüteceksiniz. O çiçeği gibi gözüküyor. Böyle yapmanız zaten daha uygundur. Ayın sonuna geldiğimizde ise 29 Aralık tarihinde Merkür Retrosu başlıyor. 24 derece Oğlak Burcu'nda sizin 12. evinizde. 12. evde Merkür Retrosu tam bir temizlik zamanıdır Arkadaşlar aslında zihinsel anlamda Tam bir temizlik sürecine girebilirsiniz Ve yıl başına da çok yakın bir süreçte Meydana geldiğini görüyoruz Bence gerçekten oturun Elinize bir kağıt kalem alın ve Bu yıl yaşadıklarınızı teker teker not alın Bu yıl bu yaşadıklarınızdan sonra hissettiklerinizi Ve bu yılın derslerini Bunu sizin için söylemek içimden geldi Çünkü gerçekten Burada bu Merkür Retrosu ile beraber özellikle Ocak ayında da bu çok daha aktif olacaktır ama Geçmişinizi çok doğru bir şekilde değerlendireceksiniz. Eski aşklar, kırgınlıklar, sizin hatalarınız, kendinize kızdığınız alanlar. Aslında meselenin tamamen kendimizde olduğu gerçeğini keşfetmeye başlayın diyebilirim size. Zaten 2023 senesinde iki kişisel gezegenin retrosuyla giriyoruz. Hem Mars retro hem Merkür retro. Yani Ocak ayı tam bir muhakeme ayı olacak arkadaşlar hepimiz için. Siz de bunu 12. evde daha derin bir kazıyla çalıştırabilirsiniz. Evet Aralık ayına dair aktarmak istediklerim bunlar özellikle Aralık ayında pardon 2022'de yaşadıklarınızı ve 2023'ten beklentilerinizi olumlu cümlelerle aşağıya sabitleyin arkadaşlar. Ben en beğendiğimi zaten sabitleyeceğim ilerleyen süreçte bu Aralık ayı yorumları tamamen bittikten sonra ki güzel enerjilerle yeni yıla girelim. Şimdiden hepinize mutlu yıllar diliyorum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram @opikusasöyleci hesabı veya @opikusasöyleci et, gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgilerimi gönderiyorum. Mutlu bir ay olsun. Hoşçakalın.